Evet arkadaşlar, yeni bir videomuzla daha birlikteyiz. Bu videomuzda şeker ile ilgili doğru bildiğimiz yanlışlardan bahsedeceğiz size. Araştırdık, bilgileri topladık. Şimdi bunları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şimdi önce yanlışları, sonra doğruları söyleyeceğiz. Şimdi öncelikle birinci maddemiz şu. Şeker hastaları genelde pek bir şey yememelidir. Bu yanlış arkadaşlar. Bunun doğrusu. Tam tersi sık sık yemek mecburidir. Günde 6 öğün mutlaka yenmesi gerekir. Tabi 6 öğünü yediğiniz zaman kabasa yemeyeceksiniz. 6 öğün sık aralıklarla yemiş olup azar azar yenecek. Bu şekilde kan şekerinin düzenli seyretmesi sağlanır. Yapmadan önce de az şekerli bir veyve yenmesi tavsiye edilir. Örneğin elma, armut, şeftali, çirek, kırmızı erik gibi bunlardan bir tanesini yemeniz tavsiye edilir. Mesela ben arkadaşlar normal bir şeker hastalığı yok bende ama 6-7 Saatlerinden sonra akşam 6-7'den sonra yemek yemiyorum arkadaşlar. Çünkü sindirmesi tabii ki zor oluyor. Vücudun bütün organlarına yük bindirmiş oluyor. İnsülin tedavisi alışkanlık yapar. Bu da yanlış. Gerekliyse mutlaka yapılmalıdır. Alışkanlık söz konusu değildir. İnsüline ne kadar geç başlanırsa o kadar iyidir. Bu yanlış arkadaşlar. İnsülinden kesinlikle korkmamak gerekir. Modern tedavide erken insünün tedavisi hastaların pankreas bezlerini kurur. Erken tedavi aynı zaman gibi önemli. Kendi insülinlerini yapmalarını destekler. Şeker hastaları spor yapamaz. Hareket çok önemli hareket arkadaşlar. Harekette bereket var. Şeker hastaları spor yapamaz. Hastalığa uygun spor yapabilirler. Yüzme, düz koşu, yürüyüş, bisiklet bunlardan bazıları. Ama grup halinde yapılan ağır sporlar, basketbol, futbol gibi sporlar yapamazlar. Tabii bunları yapmamak gerekir. Şeker hastaları ameliyat olamaz. Hayır arkadaşlar olabilir. Şeker seviyesi sıkı takip edilerek ameliyat olmaları herkes gibi normaldir. Etrafımızda görmüşsünüzdür. Şeker hastalığını kontrol altına alıp birkaç gün içinde ameliyat olan tanıdıklarımız mutlaka vardır. Şeker tedavi ilaçları daima aynı doza kullanılır. Kullandır. Şeker, tedavi ilaçları daima aynı dozda kullanılır. Böyle bir zorluk bulunmamaktadır. İlaç dozları kandaki şeker durumuna göre artırılıp azaltılabilir. Kan teknikleri yılda bir yapılması yeterlidir. Hayır, ayda bir yapılması gerekli arkadaşlar. Çünkü ayda bir yapıldığında daha sık kontrol altında tutabilirsiniz. Yani senede bir değil, ayda bir yapılmasında fayda var. Geceleri bir şey yememelidir. Biraz önce de söylemiştim. Mesela ben 6-7'den sonra bir şey yemiyorum. Özellikle gece yatarken de çok ağır yememek lazım. Biraz önce söyledik. Bir meyve, şekeri az olan yiyebilirsiniz. Geceleri bir şey yememelidir. Yapmadan önce bir meyve yenebilir. Hatta en doğrusu uzun süre aç kalmadan 2 saattir bir hafif şeyler atıştırmaktır. Biraz önceki maddelerde de söyledik. Çok ilaç alıyorum. Bana zararı vardır. Şeker asılır böyle de düşünebiliyor gerekli olan ilaçlar alınmalıdır. Vücudun ihtiyacı varsa az ya da çok ilaç fark etmez. Yani vücudun ihtiyacı var derken arkadaşlar ülkemizde bilinsiz ilaç kullanımı çok fazla. Antibiyotik kullanıyor insanlar mesela. Durup dururken grip oldu, nezle oldu. Halbuki orada antibiyotik kullanılmaz. Vücuda ihtiyacı yoksa vitamin kullanıyor arkadaşlar insanlar mesela. Bu da önemli. İhtiyacı yoksa vücudum fazla e, vitamin Vücudun diğer organlarına zarar verebilir. Öncelikle tahlil yaptırıp buna bakıp öyle almak lazım, doktora danışmak lazım. Sinirlerin bozulduğu kesin şekerin yükseldi. Arkadaşlar bu yanlış. Sinirlilik, çarpıntı, terleme, fenalık hissi, şeker düşmesine baş gösterir. Yani tam tersi olur. Diyabet geçicidir. Bu doğru değildir arkadaşlar. Aslında ömür boyu süren kronik bir hastalıktır. İyi bir tedaviyle şeker hastalarının olumsuz etkilerinden Kurtulabilirsiniz. Ancak hastalığı şu anki bilgilerle tamamen yok etme bilimde böyle bir şey henüz yok. Tamamen yok etme diye bir şey yok. Etme diye bir şey yok. Ancak e, yiyeceklerinize dikkat edeceksiniz. Biraz da spor yapmanız yeterli olur. Bakalım bilim bizde gelecekte neyi gösterecek arkadaşlar. Diyabet yetişkin hastalığıdır. Arkadaşlar bu yanlış. Doğrusu şu. Son dönemlerde özellikle şişman ve hareketsiz çocukların artışıyla beraber çocuk ve genç yetişkinlerde tip 2 diyabet sayısı artıyor. Bu artışın beslenme biçimindeki değişme bağlı olduğuna inanılmaktadır. Dünyada yüksek yağ içeren yiyeceklerin artışı, lifli gıdaların alınmaması, ailelerin evde yemek yerine dışarıdaki hazır yiyecekleri yönelimlerinin bunun etkisi olduğu düşünülmektedir. Yani arkadaşlar hareketsiz yaşam, sporsuz yaşam. Sürekli bilgisayar başında oturmak mesela özellikle bugünümüzün gençlerinin, çocuklarının en büyük talihsizliği bu. İletişim güzel bir şey, teknoloji güzel bir şey ama dediğimiz gibi insanı sandalyeye mahkum ediyor. İşte buna dikkat etmek lazım. Bir de nedir? Son dönemde, son yıllardaki özellikle yağ içeren yiyeceklerin artışı yani fast food. Eski sebzeli yemeklerin atalarımızın, dedelerimizin, anneannelerimizin yaptığı gibi mesela tarhana çorbası. Tahıl çorbasının şimdiki yenilmesi ağzına bile sürmüyor mesela. İnsülin ilaçtır. Yanlış arkadaşlar. İnsülin bağımlılık yapan bir ilaç değildir. Aslına bakılırsa ilaç da değildir, bir hormondur. Ve çoğunlukla onu üretemediğimiz için diyabetli oluruz. Yani vücudun onu üretmesi gerekiyor. Üretmediğimiz zaman şeker hastası oluyoruz. Aslında toplumda insülinle başlangında bırakılamaz gibi bir düşünce vardır. Bu düşünce yanlıştır. Bazen enfeksiyonlarda, gebeliklerde ve operasyonlarda ihtiyaç olmasa bile o an için insülin kullandığımız hastalar bile olmaktadır doktorların arkadaşlar. Bu durum ortadan kalkınca yeniden haplara dönüyoruz. Yani şeker haplarına dönebiliyor. Ama eğer artık haplar yetmeyecek hale geldiyse zaten insülinin kullanımı zoruldu var demektir. O zaman da insüline geçiriyor doktorlar sizi. Ve o dakikadan sonra yeniden hapa dönülmesi pek mümkün olmuyor arkadaşlar. O yüzden erken teşhis ve yaşantımıza dikkat etmek. Diyabet hastasına şekerli şurup yasaktır. Arkadaşlar bu yanlış. Şekerli şuruplar kan şekerinde hafif bir yükselmeye yol açabilse de bu pek önemli değildir. Ancak içeriğinde şeker bulunmayan diyabetlilere özgü şuruplar tercih edilirse bakın bu tür şuruplar var daha iyidir. Gerekirse insülin dozu artırarak bu yükselme önlenebilir. Ancak hastalık sırasında kanda keton olup olmadığı sık sık kontrol edilmeli ve keton pozitif çıkarsa hemen doktora haber verilmelidir. Çünkü her türlü enfeksiyon kan şekerini yükseltir. Yani kanınızda bir enfeksiyon varsa bir yerden mikrop kaptıysanız. Dikkatle takip edip enfeksiyonun şekeri artıran hastalıkların iyileşmesini geciktiren kısır döngüsü kırılmalıdır. Doktorla iştişare edilmekte fayda var. Tarçın Tarçın yanmelidir. Arkadaş Yanlış tarçın yenmelidir diyor bakın bu yanlış halk arasında tarçın diyemedi de iyi geldiği yönünde çeşitli söylentiler var oysa bugüne kadar tarçının tıptan böyle bir etkisi olduğu ispatlanamamıştır yani bu halk arasında söylenen bir rivayet arkadaşlar ee, ne diyelim ona ee, halk arasında bu hikaye mi diyelim yani tarçın yenmelidir bunun tıptan doğrulanmış bir araştırması yokmuş arkadaşlar limon iyi gelir Arkadaşlar limonun şekeri düşürdüğü söylenmektedir. Ancak bu konuda yapılmış yine bir bilimsel çalışma yoktur. Yanlış bir düşüncedir diyebiliriz. Yani bilimsel çalışılık da e, insanlar ya da hayvanlar üzerinde deneme yapılıp bir sonuca varılmamış arkadaşlar. Şehir efsanesi. Heh, biraz önce bunu hatırlamaya çalışmıştım. Şehir efsanesi diyebiliriz. Diyabet yaşlandırır. Bu da yanlış arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Tip 1 diyabetli çocuklar erken yaşta şeker hastası olduklarından iyi bir diyabet ayarı yapılmazsa gelişme gereklilikleri olabilir. Gelişmede gerilikler olabiliyor. Ayrıca iyi bir diyabet ayarı olmayan tip 2 diyabetinin yaşam keyfi azalabilir. Bunun dışında fiziki bir farklılık diğer insanlardan farklı değil arkadaşlar. Şapkamızı düzeltelim. Diyabet siniri yapar. Arkadaşlar bu da yanlışmış bakın. En önemli sinirlenme nedeni ya da öfke anı genelde düşük şekerde olur. Yani şeker düşükse asabiyet artıyormuş. Hasta, hastanın şekeri düşükse kendi de farkında olmadığı halde aşırı derecede sinirli olabilir. Bu da aslında bir tek şeye bağlıdır. Eğer hastaya iyi bir diyabet ayarı yapılırsa sinirli hali de olmayacaktır. Alınırsa bir şehir efsanesi daha diyabet siniri yapar. Yanlışmış. Arkadaşlar bakın herhalde bir şehir efsanesi daha diyabetlinin çocuğu olmaz. Yanlış. Eğer iyi bir glukoz regülasyonu sağlandıysa kişinin dünyaya sağlık bir çocuk getirmesi pekala mümkündür. Hamilelikle diyabet geliştiyse bu duruma şeker takip edilmeli. Gerekiyorsa insülyonuna başlanmalıdır. Ancak gebelerde şeker apı kullanılmamaktadır. Şeker apı kullanılmamaktadır arkadaşlar. Kontrol altına alınca diyabetlerin çocuğu olmaz diye bir şey yok. Buradan da bunu görüyoruz. Şeker hastaları spor yapamaz. Yanlış. Düzenli egzersiz diabet bakımından en önemli unsurlardandır. Bakın düzenli egzersiz tabi tutup da ağır spor yapmayacaksınız yürüyüş mesela olabilir. Tek yapılması gereken spordan önce ve sonra şeker ölçümü yaparak gerekirse bir ara öğün yenmesidir. Genel bilinen biri yanlışa sabah aç karnı spor yapmaktır. Aç karnı spor yapmak hibobleksemi riskini doğruca, doğrudan artıracağı için aç karnı spor yapmak bakın tekrar okuyorum ne spor yapmak hipoklisemi riskini doğuracağında tavsiye edilmez arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımıza devam edeceğiz. Bize abone olmayı, kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hayırlı günler. Kendinize hoşça bakın, güzel bakın, kendinize iyi davranın.